Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. teknolojioku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir otomobil incelemesi karşınızda olacağız. Hemen fark ettiğiniz üzere şöyle araçtan da ineyim arkadaşlar. Kapatalım otomobilimizi. Bugünkü inceleme konuğumuz ise Clio'nun yeni modeli 5. nesil Clio. Bize birazcık geç geldi biliyorsunuz. Kanalımızı takip ediyorsanız yaklaşık bir yıl önce biz bu otomobili Hatay'da yapılan bir lansmanda incelemiştik. Clio tasarım anlamında... Önemli değişikliklere imza atsa da özellikle iç tasarımda büyük değişiklikler var, dışta da arkadaşlar önemli farklılıklar da var. Hemen onu göstermek istiyorum aslında inceleme daha doğrusu ön inceleme videosunda da orada anlatmıştık istiyorsanız onu da detaylı olarak yine yukarıdan linkini vereceğim. Oradan da görebilirsiniz. Şurada bir sis para alanı görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu alandan bir havalandırma ızgarası yapılmış arkadaşlar. Burada bir havalandırma ızgarası var. Clio 4 ile Clio 5 arasındaki önemli farklardan bir tanesi bu. Biraz daha böyle kaslı bir tasarım yapısı kullanılmış. İşte led farlar var görüyorsunuz şu anda. Yine burada otomobile oldukça havalı bir görüntü katıyor. Megane'ı andırıyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Birazcık otomobilin ben genel bir görünümünden bahsedeyim sizlere. Bu LED farlar şu şekilde bir C şeklinde olacak şekilde tasarlanmış. Şöyle görüyoruz bunları bunlar bu şekilde yanıyor. Ee, bize gönderilen test sürümü Ares Line dediğimiz özel bir paket. Ares Line deyince aklınıza motor anlamında bir farklılık gelmesin. Bu otomobil tasarımsal anlamında bazı farklılıklar için. biliyorsunuz Ares Line de genelde öyle oluyor. Katlanabilir aynamız mevcut. Hatta buna e, benzer şekilde yine... Parmağımıza dokunduğumuz zaman anahtarsız kilit sistemine entegre olmuş kapı kilitleri de yine eşlik ediyor arkadaşlar. Bunun dışında baktığımızda gizlenebilir kapı kolları yine standart bir özellik. Daha önceki Clio'larda da vardı. Şu arka kapının kolu bu şekilde gizleniyor. Böyle sanki tasarım buradan devam etmiş gibi oluyor. Arka tarafta bazı önemli değişiklikler var. Şimdi bu e, dolu bir paket olduğu için geri görüş kameramız var. Logonun içine konumlandırılmış şu anda o kamerayı görüyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda ise kapak açma düğmesi yani bagaj kapağını açma düğmesi şuraya konumlandığımız birazcık zor bir yerde onu söyleyeyim arkadaşlar. Şuradaki düğmeye basınca bakın kapağımızı açıyoruz. Açmışken bu kapağı da gösterelim biraz içerisini. Oldukça geniş aslında. Kendi sınıfının standartlarında bir bagaj hacmimiz bizlere karşılıyor. Yedek lastik falan almanız için ekstra bir şekilde almanız gerekiyor arkadaşlar. Rumeli fenerindeyiz. Rüzgarlı bir ortam o yüzden biraz böyle mont falan uçuşabiliyor. Kusura bakmayın bunun için. Şimdi aracın etrafında dönmeye devam ediyoruz. Yine arka kapılar bu şekilde. Böyle gizli bir kapı şeklinde tasarlanmış. Burayı da şöyle açınca arkadaşlar otomatik camlar bizleri karşılıyor. Bu ikon paketle gelen bir özellik biliyorsunuz. Arka tarafta da otomatik camlar var. Bunun dışında şu tarafa doğru biraz daha devam edelim. İç kısma bir bakalım. Yine e, sürücü koltuğunu açtığımızda şimdi araç Line paketi olduğu için görüyorsunuz şuralarda işte sürücünün bu düğmelere vesaire aynalara falan ulaştığı bölümde kırmızı dikişleri görüyorsunuz. Bu kırmızı dikişler arkadaşlar aynı zamanda otomobilin koltuklarında da bizleri karşılıyor. Zaten araçlan dediğimiz aslında paket buydu. Bir de şuralarda görüyorsunuz havalandırma ızgar ızgaralarında da yine bu e, kırmızı rengin devamı şeklinde bir e, tasarım anlayışı görülüyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik 5. nesil Clio'nun iç mekanımıza. İç mekanda biz daha önce videoda söylemiştik arkadaşlar. Şöyle orta sütunda bir yolcu tarafını ve o süför tarafını ayıran bir böyle geniş bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde işte eğer otomatik vitesi aldıysanız ki bize gönderilen versiyon 1.0 dediğimiz bir motora sahip otomatik vitesimiz yer alıyor. Bu ön tarafta çeşitli eşyalarımı koyacağımız gözümüz var. Eğer o donanım paketini alırsanız aynı zamanda kablosuz şarj özelliği de yine burada bulunuyor arkadaşlar. Burada iki adet USB çıkışımız var. Normal standart tip A dediğimiz USB. Bir AUX in girişimiz var. Bir de çakmak. E, şarjı için bir bölümümüz var. Burada bunun dışında başka bir şey yok. Yukarı doğru çıktığımızda ise tasarımsal anlamda oldukça güzel görünen bir klima e, düğmelerimiz mevcut. Bu otomatik klima var burada arkadaşlar. Burada otomatik olarak ayarlıyorsunuz. Bunun dışında çift bölgeli değil bu arada. Onu söylemiş olalım. Diğer e, tuşları ise mesela park tuşu var. Bunda park özelliği de var. Otomatik. Bak, kameraları gördüğünüz tuşlar var. Böyle bir hani böyle Basmatik şeklinde pil, e, hazırlanmış. Yani böyle basıyorsunuz yani bilgisi takıt tak diye basmanız gerekiyor. Bu şekilde bir tuş takımı var. Biliyorsunuz Peugeot modellerinde de benzer bir tasarım vardı. Bu tasarımla beraber üst kısımda 9.8 inçlik bir dokunmatik ekranımız var. Ekranın dokunması falan çok iyi. Onda bir sıkıntımız yok. Otomobille ilgili bazı ayarlara buradan ulaşıyorsunuz. Mesela sport modu gibi ayarları buradan ayarlıyorsunuz. Bu sayede otomobil daha seri bir şekilde vites değiştirmiş oluyor. Tasarım anlamında şöyle söyleyeyim e, belli bir noktadan yukarısı yumuşak plastik şöyle göstereyim bakın bunlar hep yumuşak plastik ama mesela aşağı indiğin zaman klasik e, tasarım benzerlerinde olduğu gibi aynı kategorideki diğer otomobillerde olduğu gibi plastik bir tasarıma doğru kayıyor arkadaşlar. Bunlar mesela üst kısma bakın şuraları üst kısımları yumuşakken alt kısımları biraz daha plastik kimsi bir malzemeden üretilmiş. Bunun dışında saklama gözü anlamında ne var? Ee, şuralarda 2 adet bardaklığımız var. Hemen şu kısımda. Burada bir kol dayamamız var. İleri geri hareket edebiliyor az da olsa. Sanki biraz daha uzun olsa daha güzel olurdu diye geldi bana ama yine de iş görüyor. Yine içinde böyle bayağı derin bir alanımız var. Oraya işte ıvır zıvır ruhsatlı vesaire koyabiliyorsunuz. Bunun dışında burada park frenimiz var. Elektronik park frenimiz var arkadaşlar. Ee, bu ikon paketinde ya belli bir paketten sonra aldığınızda otomatik olarak böyle bir elektronik park freni geliyor. Bence güzel olmuş. Öte yandan 7 gelmişken, daha önce göstermiştik bunu ama şöyle bir anahtarımız da var. Anahtarsız çalıştırma sisteminiyle beraber aldığımızda işte kapıları açma, bagajı açma, ışıkları açma falan gibi opsiyonları bu anahtar üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. direksiyonda yıllardır beklenen bir şey vardı Renault'da. Biliyorsunuz bu hız sabitleme sistemi orta konsolda bulunuyordu. Artık onu direksiyona almışlar. Çok şükür. O güzel bir gelişme olmuş. Buradan işte hız sınırlandırma ve hız regulatör var hız sınırlandırma gaza siz basıyorsunuz belli bir hızın üzerine çıkmıyor hız regülatöründe ise siz o ayarı yaptıktan sonra diyelim ki 110 gideceğim diyorsunuz. E, araç otomatik olarak 110 götürüyor otomobili. Sizin gaza veya frene basmanıza gerek yok. Frene basınca otomatik olarak deaktif oluyor. Klasik benzerlerinde olduğu gibi. Bunlar, bunun dışında sağ tarafta da işte telefon görüşmesi yapma ve işte sesli komut yapabiliyorsunuz. Bu arada telefonunuzu eşleştirdiğiniz zaman işte mesela arkadaşımı ara, Ahmet'i ara, annemi ara, babamı ara dediğiniz zaman e, araç üzerinden arayabiliyorsunuz. O güzel bir özellik olmuş. Müzik sistemi kumandası yine standart olarak şu alt kısımda. Bu çok eski bir teknoloji. Bunu birazcık belki bence şu direksiyonu falan entegre edilse daha güzel diye düşünüyorum. Ama muhtemelen belki 6. nesilde bunu Clio bu şekilde yapabilir en azından. Ee, bunlar dışında baktığımızda yine sol tarafta da bazı tuşlarımız mevcut işte far ayarı vesaire gibi tuşlarda yine burada böyle basmatik dediğimiz tuşlardan oluşmuş ee, ekrana geldiğimiz zaman ekran dijital tamamen dijital bir ekran çok fazla özelleştiremiyorsunuz ama mesela sport modunu aldığınızda işte kırmızı renkli bir tema geliyor bunun dışında çok fazla bir özelleştirme imkanınız yok bazı navigasyonu buradan görebiliyorsunuz bu arada kendi navigasyonu var, çok da başarılı öyle söyleyeyim ama telefon varken kullanır mısınız ayrı konu ama gayet başarılı navigasyonun bir kısmını buradan görebiliyorsunuz o an açık radyoyu buradan görebiliyorsunuz işte yakıt durumunu vesaire. Yine buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında yani iç mekan böyle bir rahat. Çok e, basık değil. Çok aşırı bir rahatlıkta söz konusu değil. E, bu Ares line olduğu için arkadaşlar tavan komple siyah şekilde tasarlanmış. Burada aydınlatma lambalarımız yine mevcut. Arka tarafta bir aydınlatma lambası göremedim ben. Aslında bu. Olsa güzel olurdu ama arka tavanda ne yazık ki yok arkadaşlar onu söylemiş olayım. Ama bu Ares lineın bütün o kırmızı çizgileri hem ön tarafta hem arka taraftaki koltuklarda net bir şekilde görülüyor. Torpido gözüne de bir göz atalım. Şöyle oldukça geniş sayılabilecek bir torpido gözümüz de burada mevcut arkadaşlar. Hatta biraz da ben motorundan bahsetmek istiyorum. Bakın burada gösteriyor. Ares line 1.0 TC X-Tronic 100 beygirlik bir motorumuz var. 5. nesil Clio'da arkadaşlar 3 farklı motor 4 farklı aktarma seçeneği bulunuyor. 1. seçeneğimiz giriş seviyesi dediğimiz 1.0 SC 72 beygirlik motorumuz var. Bu arkadaşlar atmosferik bir motor. 2. seçeneğimiz 1.0 TC dediğimiz 100 beygirlik manuel motorumuz mevcut. 3. Seçeneğimiz de yine 1.0 TC'ye. Ama bu sefer otomatik ki bizim kullandığımız sürüm otomatik sürüm arkadaşlar. Bir de 1.3 TC, EDC var. O da 130 beygirlik bir sürüm. O da arkadaşlar biraz daha performans isteyenler için hazırlanmış bir otomobil. Yakıt tarafına gelecek olsak yakıtta arkadaşlar ben yaklaşık olarak 150-200 km'ye yakın kullandım bu otomobili. 7.2 litrelik bir ortalama verdi ama çok yoğun trafiğe de girdim arkadaşlar onu söyleyeyim. Fabrika verilerinde ortalama 5 litre gösteriyor. 7.2 bence makul. Birazcık böyle daha çok aşırı yoğun olmayan trafikte kullanırsanız 6-6.5 civarında gezersiniz diye tahmin ediyorum. 3 silindirli 100 beygirlik bir otomobil için bence makul bir değer. En azından Türkiye şartlarında düşündüğümüzde. Arkadaşlar 5. nesil Clio'nun arka tarafında bu şekilde bir oturma alanı mevcut. Şöyle oturayım ben şu anda. Ön koltuk benim kullanım şeklime göre ayarlanmış durumda. Ön tarafta dizlerim açısından baktığımızda böyle 3-4 parmaklık bir alan söz konusu. E, kafama bakacak olursak kafamda da arkadaşlar yine 3 parmak 4 parmak bilemediniz bir mesafe kalmış durumda. Çok ferah olduğunu iddia edemem ama... Hani bir yolculukta rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Bu arada benim boyum 1.75. Ee, 1.75'lik bir boya göre bu şekilde göründüğünü söyleyeyim. Orta şaft çok yüksek değil ama yine de baya bir yükseklik var. Hani üç kişi burada uzun yolda rahat eder mi ortadaki birazcık sıkışır onu söyleyeyim. Ama iki taraftakiler yani 4 kişiyle çıkarsanız yola bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu arada kol dayama falan yok. Şöyle şuradan bir malum kol dayamamız falan olsa fena olmaz. ama genelde bu kategoride pek öyle orta arka tarafta ortada kol dayama ne yazık ki bulunmuyor. Şöyle bir saklama gözlerimiz var her iki koltuğun da arkasında. Onun dışında az önce söyledim siyah tavanımız var. Ne yazık ki aydınlatma lambamız burada yok. Bunun dışında işte standart olarak bir e, B sınıfı bir otomobilin arka koltuk konforunu yine Clio'da sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi otomobili Osman'la beraber kullanacağız ve Clio 5. nesil testi için Osman'ı yanıma çağırıyorum. Evet Osman da geldi. Beni çağırdığını hissettim evet. bir anda. Bir parmağımı ışıklattım. Zaten... <gülüyor> parmağımı ışıklattım <gülüyor> geldim. Ya. Araba. Yeni mi abi ya araba? Ya, araba güzel. Yeni evet testi geldi işte Osman. Clio 5. nesil. Sürdün neler hissettin? Bir söyle bakayım ben de onu. Valla ben Hatay'da yumuşak. da kullanmıştım bir sene önce güzeldi. Direksiyon güzel yumuşak. Evet. falan Şey iyi. Hissiyatı da iyi bu arada onu söyleyeyim. Biraz sürelim bir sürelim. test edelim Bence bakalım. De. Bence de sürelim. Dijital göstergesi var en azından. Şu evet da. yani onu çok değiştiremiyorsun ve sport modunu alırsan bayağı uçuyor kaçıyor ama. Onun haricinde. Onun haricinde işte kamera sistemi var bu paket ama bu arada onu söyleyelim. Bunu ekstra paket olarak Şimdi bu arabanın donanımı ne? Şimdi bu donanım şöyle söylüyorum, ikon paketi bu, bunun evet. üzerinde her şey var. Aresline yazıyor ama. Bir de Aresline var. Aresline aslında şöyle, başka markalarda da bu olmaya başladı. Çok şey değil. Ee, sadece kozmetik bir Aresline olayı var burada. Ha, görünüm anlamında. Görünüm anlamında işte, evet, aynen öyle. Yani bu şeyde de vardır ya. Mercedes, de AMG falan şimdi de görünüm ilgili daha basık bilmem ne falan. Bu da biraz öyle olmuş. Ee, Donanım olarak baktığında işte 360 derece kamera var. Efendime söyleyeyim, bura çok çukurlu, aman dikkat edelim buralara. Arabanın süspansiyonları falan. Denemiş <gülüyor> oluyoruz değil mi yani? Aynen öyle. Ee, şerit takip var ama şöyle şerit takip, hani sizi sadece işte hani şeritten çıktığın zaman uyarıyor, o da direksiyonda uyarıyor, onu da açık kapatabiliyorsun. Direksiyon titriyor. Galiba. Titriyor hafiften, evet. Eğer sinyal vermediysen, sinyal verdiysen sorun yok. Oh, buraları böyle biraz. Rumelisyon güzel. güzel ya. Rümeysion güzel. Ya Sonra yumuşak falan hoşuma gitti. Daireten şeyi de güzel. Siyati iyi diyorsun. Siyati güzel. Bu arada Osmanlı ilk defa kullanın evet. arkadaşlar arabayı. Sonunda i̇lk defa. Vermedim de hiç de. Osman'a. <gülüyor> Dedim bir tur atayım. Ne oldu ya? Normal abi. Normal abi. Bir tur mu abi? <gülüyor> Yalnız yok ismail gibi. E, onun dışında e, 360 derece kamera var. O da bir paket ne yazık ki. E, hani <gülüyor> şeyler <gülüyor> alamıyorsunuz. Ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Bu paketin bu 1.0 e, otomatik vites sürümü arkadaşlar bir de bunun 1.3'ü var o da otomatik 130 beygir bu 100 beygir. Gayet bence şeyi iyi hani 3 silindirli bu araba bu arada onu da söyleyelim. 3 silindirli. Silindir. Evet, yatıyor bence de yatıyor ya. Hani, yakıt da 7.2 filan oldu arkadaşlar. Aman hmm. olsun. yavaş buyurun. Hızlanması da güzel. Hızlanması falan fena değil. Şimdi eskiden vardı ya hani. Abi bir sıfır gitmez abi falan kafası. Artık o bir sıfır gitmez kafası bitti. Ya şimdi eskideki bir sıfırla atmosferik şimdi bir sıfırla. Yani, Bu arada yani. Clion'un atmosferik bir sıfır da var 72 beygir. Ha, abi, o, o gitmeyebilir bak. o evet. <gülüyor> atmosferik yani, özellikle yüksek kesimlerde böyle. Yani yokuşlarda filan veya araba yüklüyse bunda bir sıkıntı yok ama pata pata keçi gibi gidiyor maşallah. Ya atmosferik olanlarda hava basıncı olduğu için Eski nesil dediğimiz motor aynen, aslında. Hava mincelliği yerlerde işte birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Sen nasıl memnun kaldırma özgür çatı şurada olsa dediğim bir şey var mı Ya şöyle, yani kaç şimdi şöyle şimdi şöyle bu 209 bin lira bunun ana anahtar teslimi ama işte bu paketleri falan koyduğun zaman 220-230 bin lirayı buluyor. Hani bu geri görüş paketi RS line paketi şu paketi bu pakete dediğin zaman 220-230 bin lirayı bulan bir fiyattan bahsetmek mümkün arkadaşlar. Heh, şimdi 230 bin efendim memnun mı diyorsun. Ben ya şöyle. Ben 230 bin verdim. Şu da olsaydı daha iyi olurdu dediğim bir şey var. Şöyle ben tabii biz teknolojik olarak bakıyoruz biliyorsunuz teknolojik olarak arkadaşlar. Teknolojik olarak baktığımızda evet, şu ben Şöyle bak şeritten çıktım mesela. Titriyor değil mi? Titriyor direkt. E, trafik işaretlerini okuyabiliyor. İşte 30'da evet. gitmen lazım diyor. İşte sollama şey, yasağı var mesela şu anda onu gösteriyor. E, bu tip şeyleri gösterebiliyor. Ya şöyle açıkçası ben bazı şeyler aradım. İşte adaptif cruise control aradım. Ne bileyim cruise kontrol var ama sınırlı bir cruise kontrol adaptif değil. Yani öndeki aracı kendisi takip etmiyor. Sizin fren veya gaza basmanız gerekiyor. Adaptif kruz, adaptif değil ama normal kruz var. Ee, koltuk ısıtma falan gibi şeyler mesela olsa güzel olurdu gibi geliyor bana. Yani çok bir şey istiyor muyum bilmiyorum ama derece kamera olmasını beğendim. Evet, Söyle. Park şeylerin sistemi var. altında kameralar var. Şuradan bir düğmemiz var, o düğmeye basınca orada park ya Şu düğme olayları benim hoşuma gitti. Çok güzel o. Hani panel güzel yapmışlar. Kesinlikle çok güzel bence Hatta değil. ben şunları ilk gördüğünde şey koltuk ısıtmaz zannettim. Öyle bir koymuşlar ki buraya. Hani. Aslında Hiç değil. Şey arka durmuyor. cam. <gülüyor> Aynen hani arka cam ısıtıcısı gibi durmuyor bunlar. Sanki direkt koltuk ısıtmalar gibi ben ama ne yazık ki öyle değilmiş. Öyle değilmiş. Sana peki ilk hissiyatın nasıl? Ya ilk hissiyat dedim gibi böyle hani ilk oturdum ya çok dolu gibi geldi gözüm. Hani sanki koltuk ısıtmadan tut da her şey var gibi. Varmış gibi değil hani mi? Koltuk bile otomatik o geldi ama sonra gördüm ki pek çok duş aslında böyle Hani diğer otomobillerde basit hani şu çevirmeye konma tuşlardanmış mesela. Evet. Ee, ya tasarım arasında, güzel ama diyorsun. Aynen tasarım güzel bak ön panel çok güzel ama hani bu parayı verince bir de doğrusu diyoruz ya mesela adaptif kurs kontrol yok. Şeyinde de yok yani almak istesen de yok bildiğim kadarıyla. Yok. Koltuk kusma bilmiyorum. yok. Koltuk kusma da yok. Koltuk kusma da yok. Mesela arka tarafta havalandırma kanalı yok. O da yok Alt evet. koltuk dayama yok. Bagaj mesela tuşla açılıp kapanmıyor. Yani ama bu, bu, bu segmentte de pek o bagaja olayı yok bildiğim kadarıyla. Bu yani segment yok da hani parasını verince olsun diyorsun. Bir de yeni kasa ya bu. Evet. Yeni Clio sonuçta. Hani içi de güzel anlatabildim mi? Hani böyle otomobili görünce böyle bekliyorsun o özellikleri de olmasın. Ama gerçekten içini güzel yapmışlar. Hani şu panel gösterge falan güzel. Bence gitti yani. Modern bir tasarım, Aynen, evet. Bir tasarım bu var. teknoloji tarafında sanki 1-2 bir şey daha olsa daha iyi olurmuş. Hani bir iki tık bir şeyler daha olsa gayet güzel olurmuş. Yoksa hani hızlanma olsun, yakıt olsun, yani yakıt mesela 7.4 diye ki. 7.2 ama şu an o. Yani basıyorum. Şu anda basıyorum. Şey yaparım da. 7.3, 7.2. Kim bu daha da düşecektir uzun yolda, trafikte kullandığınızda. Yani ağırlıkla trafikte kullanmam. Evet. Şehir içi bence iyi ya, fena değil araba yani. Benim hoşuma gitti. Ha, ama dediğin gibi 230.000-240.000 bin, bin verilir mi? Ya şöyle Vermez misin? Takvi bir seçenek mi? Ya edersin? şimdi orada şöyle Şimdi herkes şunu söylüyordur Bizi izleyenler arasında Ya yani ona ona vereceğimi bunu alırım işte iki elde. şunu alırım Çünkü sıfır olarak baktığımda O dediğin özellikleri O paraya veren çok fazla da marka yok şu anda e Tabii canım yani Şimdi adaptif Cruise kontrolde olsun Bilmem de olsun dediğin zaman B sınıfında en azından Var mesela Suzuki Swift'te var ama Şimdi Suzuki Swift'te bu Aynı marka, aynı ürünler değil takdir edersin ki. Ya Clio zaten segmentin en uygun fiyatlı otomobil en çok satan arabası. Yani. Aynen öyle en, en çok, çok satan arabası. Hani sedan da mesela nasıl Fiat Ege'ye satıyorsa. Eşe. Bunda da hatchback'te zamanda. beyaz Clio, Clio abi yani. <gülüyor> şey yani. Filo filo arabası fix <gülüyor> beyaz Clio hatchback. Aynen öyle yani. O yüzden hani o paraya zor ama şu şunu söyleyebiliriz tabii ki yani 230 bin lira verince ben işte atıyorum 3 yaşında bilmem işte BMW alırım Mercedes mi alırım evet alırsın yani hani o, o, o olur bu olur başkası olur veya C segmentinde Megane alırsın mesela. Hani yine Renault'da alacak olsan. Ya, alabilirsin seçeneklerin çok fazla var hani çünkü para limiti kötü değil. Evet kötü, bin liralara kötü bir zaman. para değil. Ama sıfır araba alıyorsun. İşte e sıfır araba alıyorsun. Artı bu kadar donanım olacak mı aldığın arabada? Evet. Hani tamam BMW Mercedes diyoruz ama şimdi aldığın BMW'de ya da Mercedes'teki ki Mercedes'in A alırsın zaten. O fiyatlara bu kadar donanım olmaz mı? Olmayabilir. Evet doğru söylüyorsun. O da ayrı bir konu yani. Ya da hani BMW Mercedes de değil. Meydan falan hani baktığın zaman da şimdi bence şöyle bir şey oldu Osman artık teknolojiyle beraber. Artık mesela iki sene önceki araba bile artık çok... Eski kalmaya, Eski kalmaya başladı, başladı. Ha, Tamam araba güzel arabada yani, sorun panel, yok tabii, panel, tabii, panel yok işte efendim bilmem ne özelliği yok Adaptif kruz kontrol yok Hani bu tip şeyler artık yeni yeni Gelmeye başlıyor hayatımıza Mesela ben şeyi çok aradım. Olsa güzel olurdu bence. Şu aynaların içinde mesela yanından araba geçerken uyarıyor seni. Ha kör Mesela o. O yok mu? Çok bir şey değil de o yapılabilir mesela böyle şeyler. Yani böyle ufak tefek dokunuşlar olabilir diye düşünüyorum yani ben. Ananıyorum bence o da olabilirmiş ki ben zaten onu lan seni yok, söyleyene şu söyleyene kadar. Yok yok şu anda öyle bir özellik yok bu arabada. Sonradan da alamıyorsun hani opsiyon da değil. Opsiyon olarak da yok. Ha opsiyon olarak olsun, olsaymış iyi olurmuş aslında. Evet. Çünkü o çok bir teknoloji değil yani sensörle yapılan bir şey sonuçta evet. İki sonuçta e, şerit takibi yaparken yani şeritlere bakarken o yanından geçen bir şeyi de algılayabilir aslında Yapı Yapılamayacak bir şey değil aslında o donanım var diye düşünüyorum Manuel modu var mı bana? manuel modu yok yani kulakçık yok, kulakçık yok mesela Hayır, yok. Manuel modu şu da... araba sportif duruyor dışarıdan bir kulakçık koysa şuna ya yani mesela şuradan ben onu şeyini ayarlayabiliyorum neredeydi o az önce göstermiştim ya menüden ayarlardan ya sport moda geçiş yapabiliyoruz i̇şte sport moduna geçince şimdi araba böyle bir agresifleşiyor bak şimdi daha hızlı vites atıyor daha devri aldırarak yükseltiyor. deviri yükseltiyor Sonra ses baya bir ses geliyor bu arada bilmiyorum işte devir yükselince kameraya yansıyor mu ama bu arada sport modu aldığımız zaman bir sens var. Sport var bir de Eco var. Sport modu aldığımız zaman araba böyle Eko'da 2-3 bin civarında şey atıyor. Vites atıyor mesela. Ama sportu aldığımız zaman vites al atmak için bekliyor biraz. Eco'ya alalım şimdi abi. Şimdi mesela hiç. Hemen atıyor. Hemen atıyor. Bu bir arada de, vites de şey. Sonsuz vites. Sıkıntı vites yok. Vites geçişleri hiç fark, edilmiyor, hiç fark yani. edilmiyor. Evet. Biliyorsun eskiden otomobillerde böyle şeyler söylenir ya işte abi kliması ısıtıyor mu <gülüyor> Kalorifer derdi daha doğrusu benim Kalorifer gençliğimde. Kaloriferi ısıtıyor mu? abi filan? Şimdi bunlarda da artık hani şu özellik var bu bu özellik var mı? Mesela araçta şu anda önünde bir araba olduğu zaman kaç saniyede duracağını gösteriyor mesela. Hmm. Enteresan şeyleri var. Şerit takip yani şeritten çıkma uyarısının ikonlarını filan evet, görebiliyorsun. Evet ikonlar falan çıkıyor az önce gördüm zaten. Ya işte aslında bu biraz da insanda var ya buldukça bunamamı diye. E tabi tabi yani e, tabi tabi. Biz şey birader hani oyun çalışsın yeter derdik bilgisayarları. Şimdi adamlar şey kaç FPS alıyor işte. Evet. Abi ben 60 FPS alamıyorum, 45 FPS. Ya 45 de oynuyor, oynadım oynar ya sonuçta evet. yani. Tekrar sport modunu aldım Osman. Sport modda. İstiscanalarlaşıyor. Rrr yapıyor. Vay be yapıyor şu anda. İşte tek eksik şey abi ya bunlar. Klasik konser klasik konser almış manayada tıklık klio da evet. tık, tık, tık. yok ama benim bildiğim kadarıyla yani eski versiyonlarda da var mıydı hatırlamıyorum ama şöyle i̇şte manuel mod bunda da yok aslında olsa olur yani niye olmasın niye yani olmasın çok araba da var al işte ben demin 2004 model Citroen'de evet, de mod klasik mod var evet. klasik var yani ki o yarı otomatik bir araba yani. koymuşlar. Ya benim kişisel fikrim mesela ben benim umurumda değil mesela. Benim ben de çok şeyim Otomatik arabayı zaten tutup hani manuel nerede kullanırsın onun için orada öyle bir ya Onun için işte şey hani vites küçültüyorlar mesela devir yükseltiyorlar. Hani acil tarz. bir durumda hani aramaya Acil bir al. durumda da yarışıyorlar falan ya böyle yani. O ya bir de bazen yani. sollamalarda gerekiyor mu artık sollanacak yol da yok pek. Hani yollar hep çift şerit olduğu için hani gidiş geliş şeklinde değil de. Aynen sollamada mesela tak düşürüyorsun. Devri kazanınca öyle uçuyor araba zaten. Oh oh oh sese bak sese. Split yapalım ya. Yapalım mı? Yani yapalım. Yapalım bakalım hadi. Evet. Saat geçişi. Evet arkadaşlar 100'e geldik. Yani 100 oldu. Bayağı iyi yani bence 1.0 için ve 100 beygir için. Yani gibi. Bir motor gibi bunun 1.3'ü de var. Yine e, o da TC dedi e, Renault'un daha önce kullandığı bir şanzımanı vardı. Çünkü uzun da kullandığı bir şanzıman. Onunla geliyor. Bunda Xtronic şanzıman var. Daha farklı bir şanzıman var. Dizeli, burada. dizel opsiyonu var mı peki bu aracı? Dizeli var ama dizelde şöyle bir durum var. Otomatik vites yok. Manuel. Yani. İki tane e, farklı seçenekle geliyor. Artık dizel... Sanki kıyasalar yavaş yavaş kalkıyor gibi. Tabii evet. tabii. Lansmanda bize söylemişlerdi. E, Renault Türkiye'nin e, genel müdürü açıklamıştı onu. E, muhtemelen belki 6. nesilde veya 1-2 sene sonra hani 5. neslin 1-2 sene sonrasında kaldıracaklar. Avrupa'da da kalkıyor bu arada. Evet, şey söylemişlerdi abi. ondan bu pandemiden dolayı bir ses çıkmadı. E, hibrit motor için geliştiriyoruz demişlerdi Bursa'dan. Bunu. Türkiye'de? Tabii tabii. Türkiye'de. Renault Clio için hibrit bir motor geliştiriyoruz demişlerdi o da şey yani hem elektrikli hem benzinli, benzinli. bir şey olacak demişlerdi. Ya zaten bu şimdi ekonomik çok şey değil. Bak o kadar bastık mesela yüklenlik gaza falan 7.4 litre hala. Yani ya, bir de hibrit gelirse tabii. demek ki şey işte bu örnek verdim Swift'te. Şimdi Swift'teki örnekte şöyle bir durum var. Onda da mesela hibrit şey var, motor var. Onda bir elektrik motoru gibi farklı bir teknoloji kullanılmış bence elektrikten önceki son çıkış yani bir sonraki aşamada elektrikli otomobiller yani tamamen elektrikli yani. gelecek ee, ama hani şimdi bu biliyorsun şey sorunu var menzil sorunu var evet. yani 150 kilometre 200 kilometre şu anda 300-350-400 e çıkartmaya başlattılar i̇şte Zoe var biliyorsun Clio e, tabanlı bir otomobil hatta onu da test etmiştik biz orada mesela araba 300 ile şu an 400 kilometre çıktı. Hani onu gerçek hayatta 400 kilometre yapamazsın evet, da. Tam onu diyecektim. Yapamaz. Mesela 400 kilometre ama yani atıyorum ben basarak gidiyorum. Şimdi mesela bunda belli bir atıyorum 90 ile gittiğin yol ile evet. 160 180 ile gittiğin yol bir değil. Evet. Acaba o mühendisin evet. neye göre? Böyle ne şimdi. Bak elektrikli araba da şöyle bir durum var. Ben kullandığım için de söyliyorum, rahat konuşabilirim. Biz hava şartına çok bağlı bağlısın. İki dediğin gibi kullanımına hani sen deli gibi basarsan tamam o zaman 200 kilometre gider o araba abi. Efendi gibi 90 hani aynı benzinli arabada olduğu gibi 90'la gidersen o zaman da şey oluyor. İşte hani 350 kilometre yani en azından 400 kilometre diyen bir araba için 350 kilometre rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Hava şartı çok etkiliyor ama Mesela kışın daha az benzili var o elektrikli arabaların. E, Hava şartı niye etkiliyor? Ya o evlade kimyasal olarak o e, pillerin, pillerin, pillerin durumundan kaynaklanan bir sorun var ve o çok ciddi olarak etkiliyor yani normalde işte dediğim gibi 400 km ise o, sen soğukta 250-300 km'ye düşüyor oraya. Ama bunun şey güzel olur bence de hani elektrik kombinasyonlu olanı. E, ama Zoya biraz küçük bu tam aslında böyle. Ya Zoya'yla aynı bu 3-5-5 bu söyleyeyim mi sana? Allah Allah dışarıdan baya küçük öyle. Yok aynı, benim bir, bir aynı. Ben kullandığım için de biliyorum. Testim de yaptığım için de biliyorum. Evet geldik şimdi. E, kapanışı da yaparız burada. Evet şöyle duralım. Ben beğendim. Beğendim diyorsun. Güzel araba Allah için. Durun teknolojisi ne diyorsun? Ya teknolojisi güzel. Ekran ekrana adamlar her şeyi koymuş. Sadece dediğim gibi bir işte tane hani bir koltuk sıkıntımı vesaireydi. Bunlar da arıyor insan. Evet. Hani dolu olduğu için hani görüyorsunuz ya en dolumuz. En dolusu olduğu için. Bunları da arıyor. Ama gayet güzel. Mesela hani malzeme kalitesi olsun. Hani genelde dinleceğ hemen şöyle bakarlar ya. Gayet yumuşak buralara okay. bak. Buraları yumuşak, buraları yumuşak. Eğer? Yani sert bir plastik kullanılmamış. Yan taraflar da yumuşacık yani. Evet. O yüzden malzeme kalitesinin ben gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Hatta ben Clio'dan açık konuşayım şu malzeme kalitesini beklemiyordum dürüst olmak gerekirse. Hani içine bindiğin zaman Clio gibi durmuyor. Dışarıdan şu logoyu kaldırsan böyle birine otursan bu arabaya, bu araba ne desen, hani Clio demez yani. Klio bu kadar diyorsun. Tabii canım. Hani kafadaki Clio algısı. Aynı. Çünkü ben Instagram'a yazdım mesela bunu, işte hala Teneke mi falan gibi garip garip hani espriler eski. Yani ne tabii yapan. şimdi eskiden den hani. O kafa Instagram vardı şimdi 5 yıldız aldı. Beş yıldız aldı tabii Eurocup'tan beş yıldız aldı. Beş bu yıldız, aldı. Beş yıldız, beş aldı, yıldız bu model. aldı yani. Bir de ucuz yani. Bizim halkımızda birazcık şey, ucuz sani şeydir diyor. Hani bakıyorsun onun segmentindeki HB'lere biraz daha pahalı bunlar. Ama şimdi bu Clio'ya bakınca yani diyorsun adamlar yapmış. Evet arkadaşlar şimdi Osman geldi ve Osman'ı gönderiyorum. Yine Thanos gibi şöyle bir şık yapayım. Osman kaybolsun. Bu videonun da sonuna geldik. Şimdi arabın ben de dışına çıkayım. Videomuzu kapatalım. Yepyeni bir incelemede karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar bir otomobil incelemesinin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere 5. nesil yeni Clio'nun özelliklerini anlatmaya çalıştık. Gerçi bir sene önce de anlatmıştık ama bu sefer biraz daha uzun kullanıp birkaç gün kullandıktan sonra deneyimlerimi size aktarmaya çalıştık. Öncelikle şunu söyleyebilirim. İç mekan kalitesi gayet üst seviyeye olmuş. Onu söyleyebiliriz. Teknoloji tarafında bir iki beklentimiz vardı. Onları da videoda söyledik zaten. Onlar olsaydı daha iyi olurdu. Ama yine de Clio kendi sınıfında standartları belirleyen bir otomobil olmuş. 5. nesil Clio ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.